Ben Gelecek Partisi Uşak İl Başkanı Safiye Ayyıldız. 14 Mayıs geleceğimizi kurtarmak için son şans. 14 Mayıs'ta tüm halkımızı sandıklara bekliyoruz. Bir oy CHP'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Haydi yeniliye, haydi! Haydi!